Arkadaşlar selamlar ben SML Hoca, SML Hoca Matematik kanalındasınız. Arkadaşlarım metin yayınları matematik tiyatı soru bankasının çözümlerini kaldığımız yerden devam ettiriyoruz. 6. teste kaldık Ekranda da gördüğünüz gibi. Şimdi görmüyorsunuz ama şu an görüyorsunuz. 1. dereceden denklemler üniversiteliğim testinde kalmıştık arkadaşlarım. Devam ediyoruz çözümleri yapmaya. İlk sorumuzda vakit kaybetmeyelim ve başlayalım. Aşağıda iki çeşit parke türü gösterilmiş e, Uzun parkeler ve kısa parkeler Bu parkelerle aynı odanın zemini Şekil 1 ve şekil 2'deki gibi Kaplanabiliyormuş arkadaşlarım Bu odanın zemini Yani şuradaki ve şuradaki gibi kaplanabiliyor Bu odanın zemini sadece küçük parkelerle Kaplanırsa kaç tane Küçük parke kullanılır diye sorulmuş Şimdi şöyle ki e, Yani bu da aynı oda Bu da aynı oda e, Ben zaten e, bu Uzun parkelerin, kısa parkelerin uzunluğunun 4 katı olduğunu şuradan kaynaklı biliyorum. Ve bunu da şu şekilde bölecek olursak arkadaşlarım tamamı küçük parke olmuş olur. 1, 2, 3, 4'e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 olduğunu biliyorum. 4 kere 7 derseniz toplamda 28 tane küçük parke olduğunu görebiliriz. İkinci sorumuz bir buzdolabına taşıma esnasında ee, kapaklarının açılmaması için aşağıdaki gibi dikey bantlar yapıştırılmış ileride. 130 santimetre uzunluğundaki mavi bant alt kapağın ortasına kadar gelmiş arkadaşlarım. Yani alt kapakta şuraya A dersek şuradaki mesafe de A olacakmış. Burada e, turuncu bant ise aşağıdan itibaren çekilmeye başlanmış ve üst kapağın ortasına kadar gelmiş. Yani ben buraya B dersem burası da B olacakmış. Mavi bant 130 santim. Turuncu bant ise 140 cm'miş. Şimdi ben şu kısmın 2A olduğunu biliyorum. Şu kısmın da 2B olduğunu biliyorum. Böylelikle A artı 2B bize mavi bantı verecektir. 130 cm. 2A artı B de bize turuncu bantı verecektir. 140 cm. Ben bunları toplarsam sevgili arkadaşlarım 3A artı 3B yapacaktır. Bu da bize 270'i verir. Demek ki burada A artı B kaçmış? Tabii ki 90'mış deriz. Buzdolabının yüksekliği sorulmuş. Buzdolabının yüksekliği de 2A artı 2B idi. Dolayısıyla bunu 2, 2 ile çarparsanız cevabı bulursunuz. 2A artı 2B eşittir 180'dir. Demek ki buzdolabı 1.80 metreymiş. 3 Üçüncü sorumuza geçtik. Aşağıda A kefesi boş olan eşit kollu terazili bir düzenek verilmiş. B ve C kefeleri dengedeyken tüm düzeneyin dengeye gelmesi için A kefesine Kırmızı boyalı ağırlıklardan kaç tane konulmalıdır diye soruluyor Şimdi öncelikle bu kısımda arkadaşlarım 3 tane turuncu var 3 tane turuncu bunlarla dengedeyse yine burası da aslında 3 turuncudur Yani burası 6 tane turuncu O zaman buraya da 6 tane turuncuya eşdeğer bir kırmızı boyalı ağırlık koymamız gerekiyor Burada da kırmızı artı turuncu eşittir 3 turuncuya eşit dengedeymiş o zaman kırmızı eşittir 2 tane turuncuya bedel 2 tane turuncu bir tane kırmızı yapıyorsa tabi ki 6 tane turuncu da 3 tane kırmızıya eşdeğerdir. Dolayısıyla 6 turuncu yerine 3 kırmızı koysak da bu kefeye kabul olacaktı zaten. Denge sağlanacaktı. Doğru cevap bursaydı. Geçtim 4'e. Aşağıdaki düzenekte ok yönünde yatay iki dairesel hücredeki tam sayıların toplamı turuncu boyalı da, e, kareye. Şunların da çarpımı mavi boyalı kareye yazılacakmış. Mavi boyalı kare hücrelerde yazan sayıların toplamı sıfırdır. Yani şununla şunun toplamı sıfırmış. Turuncu boyalı kare hücrelerde yazan sayıların toplamı da 3'müş arkadaşlar. A kere B soruluyor. Şimdi turunculara toplamlar yazılıyordu. Dolayısıyla ben buraya B eksi 6 yazarım. Buraya ise A artı 3 yazarım. Şu kısma eksi 6 A yazarım. Bu kısma da 3 B yazarım. Şimdi arkadaşlar mavi boyalı kare hücrelerde yazan sayıların toplamı sıfırsa yani eksi 6a ile 3b'nin toplamı eğer sıfırsa tabii ki burada 3b eşittir 6a'dır deriz. Ve b eşittir 2a eşitliğini yakalarız. Bu cebimizde kalsın. Şunların da sevgili arkadaşlarım yine toplamı 3'müş. Bakın şununla şunun toplamı 3. Dolayısıyla a artı b eksi 3 diyorum. 3 ile eksi 6'yı topladım. Eşittir 3 ise buradan a artı b'nin ben 6 olması gerektiğini görürüm. B sayısı 2A ise A artı 2A yani 3A eşittir 6 gelir ve A buradan 2 gelir. A 2 ise şurada yerine yazarsınız tabii ki B de buradan 4 gelecektir. A kere B sorulmuş 2 çarpı 4'ten doğru cevabımız 8 olacaktır. Doğru cevap C seçeneğinde verilmiş sevgili gençler. Ve 35. sayfamdayım 5. soru. Aşağıdaki klisilofon 8 farklı renkteki tuşlardan oluşmakta. Ksilofondaki yan yana duran iki tuşun uz uzunlukları arasındaki uzunluklar arasında iki santimetre fark bulunmakta yani ikişer ikişer artarak gidiyor tuşların toplam uzunluğu 104 santimetre olduğuna göre en uzun ve en kısa tuşların uzunlukları toplamı kaç santimetredir diye soruluyor öncelikle burada 8 farklı renk vardı yani 8 tane ksilofon tuşu var ve arkadaşlarım şurası a ise burası a artı 2 burası a artı 3 pardon özür dilerim a artı 4 ikişer fark vardı a artı 6 a artı 8 a artı 10 a artı 12 ve a artı 14 olacaktır ve arkadaşlar dikkat edin şununla şunun toplamı 2 a artı 14 şununla şunun toplamı da 2 a artı 14 bununla bunun toplamı da 2 a artı 14 bununla bunun toplamı da 2 a artı 14 yani toplam 4 tane 2 a artı 14 var ve bunların uzunlukları toplamı 104'müş. O halde 2A artı 14 diyeceğim. E 104'ü yakalamak için tabii ki 26 olması gerekiyor. Her iki tarafı 4'e böldüm. Buradan 2A eşittir 12 gelecektir. A eşittir 6 olacaktır. Bakın bu 6 şu da 20. Bize sorulan şey en uzun ve en kısa tuşların uzunlukları toplamı kaç santimetredir? 20 ile 6'yı toplarsanız doğru cevap 26 olacaktır. Cevap C seçeneğinde verilmiştir. 5. sorumuzda çözdük geçtik 6'ya sabahattin e, üzerindeki bazı sayı değerleri silinmiş aşağıdaki iki cetvele sahiptir sabahattin yeşil cetvelin turuncu cetvelden 20 santim daha uzun olduğunu da hatırlıyor aynı zamanda sabahattin evlerindeki halının uzun kenarları, kenarlarından birini turuncu cetvelle diğerini yeşil cetvelle aşağıdaki gibi ölçmüş Buna göre Sabahattin'in ölçtüğü halının uzun kenarı kaç santimdir? Cetvellerin başında ve sonunda. Hani o genelde olur ya boşluk vardır. O boşluklar bulunmuyormuş arkadaşlarım. Direkt sayıyla başlıyor cetveller. Pekala. Şimdi yeşile bakıyorsunuz. Bunun uzunluğu A ise tabii ki bunun uzunluğu A artı 20 imiş. Çünkü Sabahattin uzun cetvelin kısasından 20 santim daha uzun olduğunu biliyor. Bakın burada 1, 2, 3-4 tane yeşil cetvel Artı bir de 15 cm'lik uzunluk var Dolayısıyla 4 çarpı diyorum Yeşil cetvelin uzunluğuna A artı 20 demiştik A artı 20 dedim ben de buraya Artı 15 olduğunu biliyorum Aynı şey yukarısı için Aynı kenar için aynı uzunluğa sahip Üst kenar için 1-2-3-4-5 tane A cm'lik cetvelden Artı bir de 7 cm'lik uzunluk var Demek ki ikisi birbirine ne olmak zorunda Eşit olmak zorunda 4A artı 4 kere 20 80 yapar 80'e 15 eklerseniz 95 gelir 5A artı 7'dir Dediniz 4A'yı bu tarafa Salladınız A 7'yi diğer tarafa Aldık ve 88 ile Karşılaştık A 88'miş Arkadaşlar bizim halımızın Uzun kenarlarından bir tanesi 5A artı 7 veya buydu Ama biz şunu kullanalım Demek ki cevabımız 5 çarpı 88 Çünkü A'yı 88 bulduk Artı 7'ymiş bu da bize şu kısmı 440'tır. 7 daha eklersek 447 gelir. Doğru cevap Ceyhan khan seçeneğinde verilmiştir deriz arkadaşlar. Şimdi geçiyoruz sağ üst tarafa 7. sorumuzu çözmek için. Şu kısmı silelim. Kafa karışıklığına sebep olmayalım. Bir kırtasiyeci elinde kalan siyah, mavi ve kırmızı kalemleri satıp bitirmek için aşağıdaki paketleri yaptırmıştır. Aynı renk kalemlerin aynı fiyatta olduğu bu paketlerde her paketin fiyatı içindeki kalemlerin fiyatları toplanarak belirlenmiş en sondaki paketin en sağdaki paketin yani fiyat etiketi düştüğüne göre bu paketin fiyatı kaç liradır diye sorulmuş 3 tane siyah var siyahlara s diyeceğim mavilere m kırmızılara da k diyeceğim 3 tane siyah artık bir tane mavi kalem 18 liraymış 3 tane mavi ve bir tane siyah kalem 30 liraymış 3 tane kırmızı ve bir tane mavi kalem 24 liraymış. Bizden istenen de bir tane siyah, bir tane kırmızı ve iki tane mavi kalem ne kadardır diye sorulmuş. Şu ikisini toplarsanız arkadaşlarım, 4 tane mavi ve 4 tane siyahın toplam fiyatı 48 lira olur ve böylelikle bir tane mavi ve bir tane siyah 4'e bölerseniz 12 lira yapacaktır. Ve bu kısımda S artı M artı M artı K diye yazarsak biz bunu şuradaki S artı M'nin artık 12 olması gerektiğini biliyoruz. Artık burası 12'dir. Bize M artı K lazım şimdi. Peki S artı M 12 ise bakın ben bu şu kısmı 2S artı S artı M eşittir 18 diye yazarsam S artı M'nin 12 olduğunu biliyorum. O zaman 2S'ye 6 kalacaktır. 2S 6 ise S sevgili arkadaşlarım 3'tür. S3 ise M9'dur bakın şurası 9'muş ve M9 sa 3K eşittir 15 olacaktır karşıya attınız K'da buradan 5 gelir bakın bu da 5'miş burası 12'ydi 9 daha 21 5 daha 26 yapar doğru cevap Eskişehir Edirne seçeneği olacaktı devam ediyorum 8. ve tabi ki bu videonun son sorusuyla arkadaşlar videonun ve testin son sorusu daha sonrasında basit eşitsizlikler konumuza geçiş yapacağız A ve B birer gerçel sayı olmak üzere arkadaşlarım ben şu kısmı silmek istiyorum soruyu çözebilmek adına A x artı B eşit sıfır eşitliğine birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem denir. Örneğin 5 x artı 6 eşit sıfır eşitliği birinci dereceden bir bilinmeyeni denklem olup bu denklemin katsayılarının kümesi de 5 ve 6'dır. İşte şuradaki katsayılardan bahsediyoruz. N bir tam sayı olmak üzere katsayılarının kümesi 4 ve N olan birinci dereceden bir bilinmeyeni denklemin kökü. Şimdi burada duralım. Katsayılar 4 ve N ise bu denklem ya 4x artı N eşittir 0'dır ya da Nx artı 4 eşittir 0'dır. Kümesi 4'e N olan birinci dereceden bir bilinmeyende denklemin kökü demiş. O zaman bu denklemin kökü eksi N bölü tür derim veya bu denklemin kökü de eksi 4 bölü N'dir diyebilirim. Kat sayılarının kümesi 2 ve 3 elemanlarından oluşan küme olan birinci dereceden bir yani denklemin kökünün iki katına eşitmiş. Yani arkadaşlarım bu denklemde 2x artı 3 eşittir 0 veya 3x artı 2 eşittir 0 olmalı. Bunun kökü eksi 3 bölü 2'dir. Şunun kökü eksi 2 bölü 3'tür. Bunun iki katı eksi 3'tür. Bunun iki katı da eksi 4 bölü 3'tür. Yani gençler şu ya buna ya buna eşit veyahut şu ya buna ya da buna eşit. O halde n kaç değer alabilir diye sormuş. Eksi neye bölü 4 eksi 3 olabilir dedik. Eksiler giderse n buradan 12 gelebilir. Şimdi bu cepte. Daha sonrasında demiş ki bize. Eksi neye bölü 4 eşittir. Eksi 4 bölü 3 olabilir. İçler dışlar çarpı yaparsanız eksi 3 ne eşittir eksi 16 ve ne buradan 16 bölü 3 gelebilir arkadaşlarım. Daha sonrasında şunu da işaretleyelim. Devam edelim. Eksi 4 bölü ne eksi 4 bölü ne eşittir eksi 3 olabilir. Ve buradan eksi 3 ne eşittir eksi 4 ve 3 ne eşittir 4'ten ne eşittir 4 bölü 3 olabilir. Bunu da işaretleyelim ve bir diğer kısımda eksi 4 bölü ne? Eksi 4/3 mi yazmışım oraya? Yanlış yazmışız arkadaşlar. Yanlış yazmışız. Çünkü -4/3 değil. Aa 2 katı demişti değil mi? Doğru yazmışız ya. Sıkıntı yok. Tamam güzel. 2 katı dediği için -4/3. Devam. -4/n Bir de sevgili arkadaşlar neye eşit olabilir? -4/3 eşit olabilir. Eksiler gitti, 4'ler gitti. Ne kaçmış buradan? 3'müş diyeceğiz sevgili arkadaşlar pekala şimdi demiş ki n kaç değer alabilir n burada 4 tane değer alabiliyor fakat fakat n'nin bir tam sayı olduğunu bize söylemişti ee, gençler n bir tam sayıysa burada tam sayı olan bir 12 var bir de 3 var gördüğünüz üzere 4 bölü 3 ve 16 bölü 3 bir tam sayı değil dolayısıyla n değeri 2 farklı değer alabilir arkadaşlar cevabımız da bursa seçeneği olur evet Testin ve videonun sonuna geldik. Diğer videolarda görüşürüz. Basit eşitsizliklerde görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın, sağlıklı kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmaya lütfen unutmayın.